düzük 30 33 diyeceğim. Ya söyleyeceğim. Ağbesanlık var. Ananı sikerim çıktığın ya. Ya köpek var. Ayı ayı. Yem domuz domuz. Hoppa. Sağın da Hayır. Ananı <gülüyor> Bu adamı da gerçekten biz bozduk ya. gel Bak çok samimi söylüyorum. Çok üzülüyorum bazen. Bazen <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> böyle geçmişe dönüp bakıyorum ve üzülüyorum anladın mı? <gülüyor> Nerede o Trout JSA oyunları amına koyuyorum. <gülüyor> Engel çıktı yoruma diyor. Ley diyor. <gülüyor> Hayır o ben değilim. Hakkı seni gördüğüm her yerde tanırım. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Anasının... <gülüyor> o ne? <Aa>! Bir şey. Ben <gülüyor> nereden düştüm az önce? Bir şeydim delik değil de cık, aradan geçtim. Aa nasıl? Atla atla atla baba. Ya. Onun sikim nereydi lan? Şu anama anamı seviyor çocuk. Ya bırak. Senin bırak beni, senin Senin. ben Üç harfli hikayelerimi dinledin mi Emre? Kanka sus bir ya. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Reel ha. <gülüyor> Anana kodumun malı! Salak. Oğlum bu çocuğa. Salak ha. Senene basmasam öldü amına koyayım. Var böyle yarra ayıda. Bu arada haklı. Önümdeki nasıl yuvarlandı amınakoyim. Ah ah ah böyle aaa. Yaa hak bir daha Pelin. Kal orda kal orda kızım kal orda kızım. Maşallah maşallah. Bizde iki top var. İki 2 şu an. Bu at top olma bende birader. Ağabat. Nasıl? İki top var sağımızda nasıl? Bir şey soracağım, bizde bir yazdı bu arada eliminate, bug oldu. Bizde iki tane top vardı, bir yazdı bizde bu arada. Kırmızılarda da iki top vardı, bizde de iki top vardı, bizde bir yazdı. Bizde iki Abi, bir var. Bug oldu bu arada. Yok yok bu gibi. bug bu arada. Bu, bu siksen uyanmaz bu arada. Abi yerde bir yürüdü çok korktu. Ne oldu lan çok korkuyoruz. Bir şey diyor. Fena işte senden önce geldi. biraz. Fena yapıyor. Abi bir şey söyleyeceğim bak. Ne zaman bir şey hakkında siksen olmaz diyorsam oluyor ya. Artık kendimden korkmaya başladım. Ahma taş şerefsiz. Ah öldüm. Az çocuğu. Ay. Havı lanat be götümde. Bütün götümde. Abi Ya ne tırban? Ya oğlum Shit! Shit! Ananı sikeyim. Ah bak. ya. ya. ya. Aa, köpek var. Ayı ayı. domuz domuz. Domuz kankı domuz, domuz var. Domuz domuz bak bak bak bak bak. Hani. Domuz kanka şu domuz var. Bak. Hani? Domuz, kanka, domuz var. bak. Ne domuzu, bak. domuz oğlum? Anamı domuz Anamı siksinler domuz var bak. Yemin ediyorum domuz. Bak gitti. Bak gidiyor. Gitti gitti, domuz doğa. Dön, doğal. dön kanka, dön ne domuz? Bak bak bak bak, gidiyor. Bak domuz o. Oğlum dönsene. Ya salak salak konuşma, şu az ileri git ya. Şuradan, şu yoldan aşağı in. Oğlum mezarlık burası, dön buradan ya. Ya Buna bir elham okuruz, olacak mezarlıktan ya? Sağa mı dönüp, geri dönüp? Geri çık, u çek. Ne var, çukur mu var orada? Giremedin salak, giremedim. sen giremedin. Oğlum oğlum manyak, ne yapıyorsun? evin Amına koydun evin ya. Yok kanka, bu çocuğu biz almayalım gerçekten ruhsal sağlık için yani hani anladın mı? Çok güzel, öndesiniz. Devam et. Bayağı öndesiniz. Tam önünüze geliyor. Tuttum ha, diğerini, tuttum diğerini. Helal. Aa! Aa! Ne? Ne? Ne? Reziliz! Aa! Reziliz. Aa! Reziliz. Aa! Reziliz! Reziliz! Beni ne yapar? Kanka tamam ben atladım. de kaldım kime te ben atladım hocam hadi eyvallah melk alıyorum tamam mı işte çağrı bak ben burada kaldım <gülüyor> <gülüyor> orada bekliyormuş <muyumuş> amına koy evet. <gülüyor> karşılaştım tamamya bak ananız sikiyim ya zamandan <gülüyor> burada bekliyormuş amına <gülüyor> diğer direkt de soluçtu yani. Bastanları elmadı. E çocuk gibi bitirdi oyunu. Alo? Alo? Alo? Eee, alo. Lan a a! A! Geçemedim dün. geçemedim, aa. geçemedim. Vallahi ben de geçemedim. Bak Deşşeyako. Işte Birinci neren? Pembe değil mi bu amına koyayım? Ne pembedeyim? Üstündeki mi pembe? Pembe de mi? Mi, mi bu? Analizi kim renk gördü? Helal lan sana. Orospu çocuğu, niye dalga geçiyorsun benimle? <gülüyor> Pembe. Lan pembe pembe. Oğlum mavi diyorlar amına koyayım. Ya trollüyorlar seni. Dalga geçiyor hep yapıyorlar ya onu. Hem mi? İyi asla değil. İllelemeyin, illerlemeyin. Geldim ben. ben bekliyorum, geldim, bekliyorum. Abi buldun. Gel işte. Abi bu top. Pelin sen bir geri zekalısın. Pelin sen bir Abi bir şey söyleyeyim mi? Geri zekalısın Pelin. Havalanı bebeleri almıyorlar, biraz uçmaya öğren, sonra gel. S**erim ama. Açsana lan kapıyı. Abi. Twitter'a atmazsam o rostroyu'yum beklesin. Ben kendimi hiç hiç risk atmıyorum. Çok basit bu arada var ya, 3. çizgide şey yapabiliyorsun. Direk. <gülüyor> Adamla aramızda 30 metre vardı tam çizgideydi Şey, boru bana bir koydu birinci <gülüyor> oldu Neredeydi? Ne? <gülüyor> gerçek? <gülüyor> o boru olayı çok basit bu arada evet. Ellie gerçekten kafasından <gülüyor> neden <gülüyor> bu zaten <yıkıyor>? çocuğum <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Boyu uzun boyu Boyu uzun Ama kafayı istemsizce büyütesim geldi Photoshopla. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İnşallah photoshopladır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sollama yasak bu arada. Gargo gerçekten korkuyor musun? Kanka bu hormonal bir hastalık. Bak bu gerçekten benim beynimin bazı şeylere karar verememesiyle alakalı bir şey. Ananı sikip solda kadın var! Ananı siktirin oruçlu <gülüyor> çocuğum! Kanka yapmayın işte yapmayın ya! Yapma! Oğlum bu delilmiş. Kankacım ben senin yanındayım. Bak ben ha. Zamanında 3 haritler musallat olmaya çalıştı. Ah bezarlık var. Ananı sıçerim çık geri ya. Aa köpek var. Ayı ayı. Domuz domuz. Anasının. O ne? Bir şey. Alo. Alo. Alo. Lan aa aa. Uzuyor düzü üç.